Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 2022 Ocak aylık yorumlarımızı Hoş geldiniz sevgili yengeçler Ocak ayı burcunuzda meydana gelecek olan Dolunay etkisiyle sizin için yılın en güçlü aylarından birisi aya Oğlak Burcu'ndaki yeni ayla başlayacağız 2 Ocak'ta 12 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyor her yeni ay yeni olasılıkları hayatımıza taşır Tabii ama bu ay bir yandan hani Oğlak Burcu'nda gerilemekte olan Venüs'ün etkisi bir yandan ay ortasında Merkür'ün de gerilemeye başlayacak olması nedeniyle biraz enerjilerin yavaşladığı durakladığı bir ay bu yeni aydan sabırlı olmamızı gerektiriyor Aslında ilişki alanınızdaki bu yeni ayla beraber Tabii ki hayatımızdaki ilişkileri ve retrosunun da etkisiyle daha fazla sorgular hale gelebilirsiniz. Süre gelen ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra geçmişteki ilişkilerle ilgili de hatırlatmalar olabilir. Yarım kalmış ilişkiler bir gündeme gelebilir örneğin. Bunların faydalı etkileri de olabilir tabii ki. Fırsatları da olabilir hayatınıza getirebileceği. Eş zamanlılıkların, nostaljik etkilerin çok öne çıkacağı ilginç bir aydayız aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse çok önemli bir yeni ay, önemli bir dönemdesiniz. Bu yeni ay sizin için çok belirleyici olabilir. Kafanızın karıştığı da bir süreçteyiz. Çünkü bu ay Merkür Retrosu da başlayacak. 15 Ocaktan itibaren Kova Burcu'nda başlayacak Merkür Retrosu. Daha sonra Oğlak Burcu'na doğru gerileyecek. Hızlı kararlar vermemek gerekiyor. Yani gözlemlemek gerekiyor. Bir bakmak gerekiyor. Olup bitenleri izlemek gerekiyor. İçe yönelmek için, bir tefekkür için iyi bir dönem aslında. Enerji toplamak için iyi bir dönem. İlişkilerde tabii ki memnuniyetsizlikler olabilir, iletişim sorunları olabilir. Karşınızdaki kişiler, özellikle iş ilişkilerinde de bunları yaşayabilirsiniz. Ee, doğal olarak ekonomik anlamda yaşadığımız krizlerin etkisi iş ilişkilerine yansıyabilir işte partnerinizle ilişkilerine yansıyabilir veya evlenmek istiyorsunuz evlilik niyetiniz var bununla ilgili ekonomik durumlar geciktirebilir daha fazla maddi baskı hissedebilirsiniz doğal olarak hani bu ilişkinizdeki dinamikleri de biraz şu anda zorlayabilir gelecek kaygıları artabilir melankolik ve depresif olabilirsiniz bakın bunları iyi yönetmek gerekiyor hep böyle gidecek mi Hayır özellikle Ocak ayı baskıların çok öne çıktığı bir ay ama Şubat ortalarından itibaren yavaş yavaş açılmamız yavaş yavaş bu enerjilerin dağılması mümkün bu yüzden sabırlı olmakta fayda var 18 Ocak geldiğinizde bu sefer burcunuzda bir dolunay var. Dolunay tabii ki özellikle yengeç dolunayları çok duygusal ve hassastır çok kırılgan olabileceğiniz çok hassas olabileceğiniz bir dönem 18 Ocak ve yakınları özellikle işte 15 Ocak 21 Ocak arası ilişkilerde kırgınlıklar ilişkilerde çok fazla böyle baskılar manipülatif durumlar hissedebilirsiniz Sizin için daha depresif bir süreç olabilir duygusal anlamda ruhsal anlamda hatta bedensel anlamda sağlığınız bile etkilenebilir yani midenize sindirim sisteminize genel metabolizmanıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin çok hassasiyetler olabilir plüto'dan açı alıyor Çünkü plüto tam karşıt burcunuza Venüs orada Merkür Retrosu başlamış durumda yani bunlar süre gelen bazı ilişkilerde çok yoğun karmaşalar çok yoğun baskılar yaratabilir sıkıntılar yaratabilir Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki bu dolunaydan. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 27 derece ve yakınlarında mı? Yani 23 derece, 30 derece arası daha güçlü etkiler alacak. Ee, o zaman daha fazla bu baskıları hissedebilirsiniz. Bazı kopuşlar olabilir. İş birliklerinizde bitişler, evlilikte bitişler, ayrılıklar olabilir. Hatta karşınızdaki kişilerin yani eşinizin, partnerinizin, ortağınızın çok zor durumda kalması, bazı sağlık sorunları yaşaması mümkün e, açık düşmanlıklara dikkat edin tam karşınızdaki plüto bu Dolunay'da e, rakipleri e, biraz güçlü rakipleri öne çıkarabilir e, açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz beklemediğiniz yerlerden de hatta geçmişten gelen böyle e, etkilerle e, karşınıza çıkabilir bazı rakipler bunların hani tehditleri olabilir güvenmediğiniz kişilerle ilişki dinamiklerine dikkat edin Eski bir arkadaşınız, eski bir ilişkiniz, yani sizinle tekrar iletişime geçmek isteyebilir. Güvenmediğiniz kişilerse bunlar, yani onlarla irtibat kurmamak, tekrar bu ilişkilere dönmemekte fayda var. Daha çok hani siz içinde bulunduğunuz şartları bir gözlemleyin. Bir şöyle sağduyulu bir şekilde bakmaya çalışın. Kendinize, sağlığınıza, çevrenize dikkat edin. Aile ilişkileri önemsenebilir. Çünkü sevgi, şefkat... Empati beklediğiniz bir dönemdesiniz. Güvendiğiniz kişiler, özellikle tebeki ebeveynleriniz, aileniz, yanında kendinizi güvende hissettiğiniz, sevdiğiniz kişiler bu ay size daha fazla destek olacaktır. Enerjinizi onlara yönlendirebilirsiniz sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.